ve altı üstüne getirilen beldelerde hep o hatayı işleye geldiler. Hep Rab'lerinin elçilerine karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayı verdi. Kuşkusuz sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık. Onu size bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar belilesin diye. Sur'a bir tek üfleme üflendiği